Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Günün birincisi tahminine geçmeden önce, 25 Aralık Salı gününü hatırlayalım. Salı günü en yüksek puanını alan gelini belli oldu. 14 puan alan Elif Çeyrek Altın'ın sahibi oldu. En düşük puanı alan gelin attı puanları meyse oldu. Bu haftanın toplam puanlaması şu şekilde oldu. Rümeysa 15 puan, Elif 27 puan, Cans 23 puan, Yanur 24 puan aldı. Yeni günde neler olacak? Puanlar nasıl değişecek? 26 Aralık Çarşamba günü, kim çeyrek altını kazanır detaylara geçelim. 26 Aralık Çarşamba günü Kıyasya mücadele yaşanacak. Bugün, hangi yemek yapılacak merak konusu? Fatih Ürek